Kritik noktalar, maksimum, minimum ve aşağı yukarı doğru çukurluk hakkında videolar yapmam istenmiş. O yüzden ben de bana gönderilen bazı soruları çözüyorum. Bu soruları gayet oldukça ilginç buldum, o yüzden soruldukları gibi çözeceğim. İlk soru, verilen aralıkta kritik noktayı maksimum ve minimum değerleri bulmakla ilgili. f x eşittir x kare artı 4 x artı 4. Verilen aralık eksi 4 ile 0 arası. Eksi 4 ve 0 dahil. O nedenle köşeli parantez kullanacağız. Şimdi notasyona göre eğer parantez ile yazsaydık eksi 4 ile 0 arasını kastederdik ama eksi 4 ve 0'ı dahil etmemiş olurduk. Bu kapalı bir aralık. Bu sebeple eksi 4 ve 0'ı dahil ediyoruz. Buna ise açık aralık diyoruz. Şimdi bunu yok sayabiliriz çünkü sorudaki aralık, soruda kastedilen aralık bu değil. İlk sorulan şey kritik noktalar. Farklı terminoloji kullananlar olabilir ama bana göre kritik noktalar ilginç noktalardır. Yani türevin 0 veya tanımsız olduğu noktalardır. Bu aralıkta türeve bakalım. f üssü x eşittir 2x artı 4. Bu şimdi nerede 0 olur? 2x artı 4 eşittir 0, 2x eşittir eksi 4, x eşittir eksi 2. Yani x eksi 2'ye eşit olduğunda, f eksi 2 nedir? f üssü eksi 2'nin 0 olduğunu biliyoruz, bunu bulmuştuk. Yani bu noktada eğimin 0 olduğunu biliyoruz. y koordinatının ne olduğunu bulmak istiyorum. f eksi 2 eşittir 4 eksi 8 artı 4. Yani f eksi 2 eşittir 0. Şimdi fonksiyonun uç noktalardaki değerlerini bulalım f eksi 4 eşittir eksi 4 kare eşittir 16. Eksi 16, burası 0. Ve artı 4. Buna göre f eksi 4 eşittir 4. f 0 nedir? f 0 da eksi 0'a 0, o da eşittir 4. Şimdi bunun grafiğini çizebiliriz. İstediğimiz aralık x eşittir eksi 4'ten 0'a. İlk istenen şey kritik noktaları bulmamız. Kritik noktalarda eğim sıfıra eşit. Bu da eksi 2, 0 noktasında oluyor. İki uç noktanın ortasında. Bu iki uç noktanın y değerlerinin eşit olmasının sebebi parabolün simetrisi, simetrik olması. Yani iki tarafa da 2 gidersek fonksiyon değerleri eşit olacak. F 0 eşittir 4. F eksi 4 eşittir 4. Grafiği çizelim. Şimdi bu aralıkta çiziyoruz. Şöyle olacak. Bu kritik bir nokta ise maksimum ve minimum noktayı da bulmamızı istiyorlar. Minimum noktanın hangisi olduğu belli. Türevin 0 olduğu kritik nokta. İsterseniz ikinci türev testini de kullanabilirsiniz. Umarım anlamını biliyorsunuz. İkinci türevin bu noktada pozitif olduğunu gördünüz. Peki fonksiyonun ikinci türevi nedir? f'nin ikinci türevi tüm x değerleri için 2. Test edeceğiniz her noktada ikinci türev pozitif çıkacak. Özellikle de birinci türevin sıfır olduğu kritik noktada. İkinci türevin pozitif olması eğimin sürekli arttığını belirtiyor. Yani eğimin değişim hızı pozitif. Eğim burada çok negatif, burada daha az negatif, burada sıfır, artmaya devam ediyor, sonra pozitif ve daha pozitif. Sorunun biraz dışına çıktık ama bunu, bunu kavramak bence çok önemli ve maksimum noktaları bulmamızı istiyorlar. x eşittir eksi 4 ve x eşittir 0'daki değerler maksimum değerler. İkisi de maksimum. Maksimum noktalarda, x eşittir 0 ve x eşittir eksi 4. 0'a 4 veya eksi 4'e 4 noktaları diyebiliriz. Peki, bir sonraki soru neymiş bakalım. r eşittir 1 bölü r fonksiyonunu ve eksi 1 bölü 3 aralığını veriyorlar eksi 1 ve 3 dahil, çünkü yine köşeli parantez var. Fonksiyonun kritik noktaları hangileri? Türevin 0 veya tanımsız olduğu noktalar. Şimdi karşımıza ilginç bir durum çıkacak. Türevin tanımsız olduğu bir nokta göreceğiz ama o noktada fonksiyon da tanımsız. O zaman bu kritik nokta olmuyor. Kritik nokta için bu biraz teknik bir konu. Türevin 0 olduğu durum kolay. Türev 0'a eşit. Diğer kritik nokta çeşidi, Türev'in olmadığı nokta. Ama fx tanımlı olacak. Bu soruda göreceğimiz gibi, Türev'in tanımsız olduğu bir nokta var. Ama o noktada hr de tanımsız. O nedenle bu noktaya kritik nokta diyemiyoruz. Gerçi belki de diyoruz, bilmiyorum öğretmeninizin nasıl tanımladığına bağlı. Benim öğrendiğime göre, kritik nokta için fonksiyonun tanımlı olması lazım. Türev tanımsız olsa bile. Evet, burada Türev nedir? üssü r, h üssü r. r üzeri eksi 1, yani eksi r üzeri eksi 2 olacak. Bu da eşittir eksi 1 bölü r kare. türev böyle. Bu şimdi 0'a eşit olabilir mi? Sıfır'a eşit olamaz. Nerede tanımsız olur? R 0'a eşit olduğunda türev tanımsız olur. R eşittir 0 bu aralıkta yani h üssü 0 tanımsız. Aşta tanımsız o zaman, öyle değil mi? 1 bölü 0 tanımsızdır. h 0 da tanımsız, h 0 da. Bu nedenle 0'ı kritik nokta olarak almayacağım. Sadece türevin ve fonksiyonun tanımsız olduğu bir nokta. Peki, grafik neye benzeyecek? Aralığı çizelim. Birkaç noktada çizebiliriz. Evet, bir soruda takılırsam hep böyle yaparım. Bazı noktalar koyarım, çizerim. Böyle yaparsanız çünkü hata yapmazsınız. 1 bölü r. 1 bölü r. Eksi 1'den 3'e gidiyoruz. Demek ki bazı negatif değerlerimiz de olacak. r ekseni, bu da hr ekseni. r'yi eksi 1'den 3'e alıyoruz. Bazı noktalar bulalım. h eksi 1 nedir? 1 bölü eksi 1. Yani şu nokta. Daha küçük negatif sayılara yaklaştıkça peki ne oluyor? Bir bunu düşünelim. Şurada eksi 1 bölü 2 var. r eksi 1 bölü 2 olursa, eksi 2 olur ve asimptota yaklaşır. Sadece bu aralıkta inceliyoruz. O zaman grafik şöyle olacak, şöyle. Asimptota eksi sonsuza gidiyor, öyle değil mi? Peki, h 3 nedir? h 3, 1 bölü 3 olacak, küçük bir sayı. Peki, 0'a yaklaştıkça ne olacak? Çok küçük pozitif bir sayı koyarsak, çok büyük bir sayı elde ediyoruz. Bu taraftan da artı sonsuza gidiyoruz, yani şöyle olacak, evet. Hiperbol çizimi biraz zor bir iş benim için. Şöyle olacak, artı sonsuza gidiyor. Burası artı sonsuza gidiyor. Bu tarafta da eksi sonsuza gidiyor. Grafiğe bakınca, fonksiyonun neden sıfırda tanımsız olduğunu görüyorsunuz. Sağdan limit artı sonsuz, soldan limit eksi sonsuz ve 1 bölü 0 tanımsız. Burada türevin tanımsız olmasının sebebi de türevin tanımının limit içermesi ve limitin iki taraftan da aynı olmasının gerekmesi. Burada sağdan ve soldan limit aynı değil. O zaman maksimum ve minimum noktalar neler? Bu değere bakıp minimum mu diye sorabiliriz ama hayır. Çünkü daha küçük değerler de var. Aslında eksi sonsuza giden değerler var. Sonra bu maksimum mu diye sorarız. Hayır. Çünkü artı sonsuza giden değerler de var. Hangi yönden geldiğinize bağlı olarak sıfırda hem artı hem de eksi sonsuz olabiliyorsunuz. Ama grafik sıfırda tanımsız olduğu için maksimum veya minimum nokta yok diyoruz. Peki, ya ben sıfıra çok yaklaştım, onun içinde maksimum noktayı buldum derseniz, daha da büyük değeri olan bir nokta her zaman vardır. Bu nedenle maksimum değeri olan bir noktayı kesin olarak bulamayız. Bu enteresan bir durum, neyse. Bu arada yine çok uzattığım sorulara bir sonraki videoda devam edeceğiz.